Merhaba sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, koca bir seneyi artık geride bıraktık. 2022 senesi gerçekten sizin için adını altın harflerle yazdıracak bir sene oldu diyebiliriz. Kendinizi keşfettiğiniz, bazı kadarsel ilişkilerden koptuğunuz, karmalarınızı çözmeye başlayıp geleceğinizi yeniden şekillendirdiğiniz bir yıl oldu 2022 sizin için. Birçoğunuz oldukça zorlandı. Ama bir taraftan da artık kendi gerçekliğine kavuştu diyebiliriz. Ee, aslında biliyorsunuz her ay her hafta yorumlarla e, birlikteydik. E, ancak yine de Burçlara ilişkin şöyle bir 2022 değerlendirmesi yapmamızı isterseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Zaten hali hazırda 2023 yorumları kanalda mevcut. Ulaşamayanlar oynatma listelerinden 2023 burç yorumlarına ulaşabilir arkadaşlar. Mutlaka 2023'e de hazırlık yapılması gerekiyor. İlerleyen süreçte gündemleriniz çok daha farklı bir hale gelmeye başlayacak. Ve e, o zorlu ve kadersel senenin artık son ayına geldik. Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekleyecek. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa içeriklerimi beğeniyor ve takip ediyorsa abone olarak alma verme dengesini sağlayabilir. Aynı zamanda kanala e, yorum yapabilir ve e, videoyu beğenebilirler. Yine teşekkür butonundan veya katıl butonundan kanala desteklemek isteyen arkadaşlar varsa destek olabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar dedikten sonra hemen Aralık ayı yorumlarına geçelim. 1 Aralık tarihinde Venüs-Mars karşıtlığı yaşanacak. Hemen ayı böyle bir çelişkilerle başlatıyoruz. Biliyorsunuz Venüs dişil enerji, aşk ve güzellik gezegeniyken, Mars eril enerji biraz daha cesaret ve hiddet gezegeni olarak özetlenebilir. E, ve halihazırda hazırda Mars'ın retro pozisyonda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Mars'ın retro halindeki e, sert etkileşimleri bizleri biraz daha fazla tetikliyor. Venüs burada 18 derece yay, Mars ise 18 derece İkizler burcunda yani sizin haritanızın 2. ve 8. ev bandında. Demek ki gündemimiz biraz daha parasal konular, kaynaklar, kazançlar, ödemeler gibi durumları içermekte. Burada özellikle aile parası, eş parası, ortaklaşa gelir giderle alakalı pozitif gelişmeler yaşasanız da sizin aslında daha fazlasını istemek veya dürtüsel bazı harcamalar yapmak veya daha fazlasını hak ettiğinize kendinizi ikna etmeniz gibi durumlarda çelişkiler ortaya çıkabilir. Yine ikili ilişkilerde tutkuların, ihtirasların ön plana çıkmasıyla beraber biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi değerinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Lütfen bu dönemde özellikle kazançlarınıza ve harcamalarınıza ekstra hassasiyet gösterin. Bilhassa retro bitene kadar. Devam ediyoruz. 2 Aralık'ta Merkür-Neptün karesi var. Merkür 22 derece yay burcunda, Neptün 22 derece balık burcunda. Yine burada tabi 8. ev biraz sorgulanıyor ve aynı zamanda 11. ev kazançlar gelir gider, borçlar, ödemeler, hak edişler, alacak verecek, nafaka veya işte devam eden prim, promosyon, e, hak edişleriniz gibi, tazminatlarınız gibi konular gündemde. Burada aslında e, belli bir taahhüt'e girmeden önce, e, bir söz vermeden önce durumun e, ne kadar realiteye uygun olup olmadığını test etmek gerekiyor. Örneğin bir anlaşma yapıyorsunuz veya yeni bir işe giriyorsunuz, size şu kadar promosyon vereceklerini söylüyorlar. Veya işte ailevi bir minyaz konusu çözümleniyor, e, bu kadar para alacağınız vaat ediliyor gibi. E, örneklerde olayın ne kadar... Gerçekçi olup olmadığını tespit edin. Ve aynı zamanda arkadaşlar ve dostluklar noktasında da kime ne kadar güveneceğinizi doğru bir şekilde kestirebilmeniz gerekiyor. Ama tabii merkür yay burcunda algılarımızı dağıtıyor. Neptünden açı aldığı zaman biraz daha puslu bir ortam oluyor. Dolayısıyla çok kritik kararlar vermemek de önemli olacaktır. Özellikle Aralık ayının ilk haftasında. Devam ettiğimde 4 Aralık tarihinde Venüs'ün de Neptün'le bir karesi var. Yine 22 derece yay ve balık burcunda meydana geliyor. Bu etkileşim aynı dereceleri tetiklemekte. Ee, burada da özellikle e, ikili ilişkiler alanında bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bazı sırların açığa çıkması sizin sırlarınız, muhatabınızın sırları, ortaklı bir girişiminiz varsa bununla alakalı gerçeklerle yüzleşmek veya e, hayat standartlarınıza uygun bir e, hayaliniz yoksa yani önünüzdeki sürece dair bu durumda sizi biraz zorlayabilir. Nasıl olsa eşimden şu kadar alırım, nasıl olsa ailemden bu kadar alırım, nasıl olsa şu kadar prim promosyon kazanıyorum, buna göre harcama yapabilirim gibi e, düşünceleriniz varsa iyimser. Bunlarla alakalı da aslında gerçeklerle yüzleşme zamanı olabilir. O yüzden dediğim gibi başkalarından edinecekleriniz ve kendi harcamalarınız konusunda daha realist olmanız ve her zaman tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor. Özellikle Aralık ayında bu etki yoğun bir şekilde kendini hissettirecek. Devam ettiğimizde 6 Aralık tarihinde Merkür-Jüpiter karesi var. Yine 28 derece yay ve 28 derece balık burcunda meydana gelmekte. Bu da büyük sözler söylemek, büyük konuşmak, büyük büyük vaatlerde bulunmakla alakalı bir imtihan esasında. Dediğim gibi yine aşırı iyimserlik veya aşırı kötümserliğin negatif etkisi olabilir. Yeni bir işe giriyorsanız, maaşınızı net bir şekilde konuşmanızsınız, bir davanız varsa... Karşı tarafla uzlaşma yoluna gidiyorsanız bunu netleştirmelisiniz. Bir dostunuz arkadaşınız varsa sırlarınızı paylaşmadan önce o kişinin dürüstlüğünden emin olmalısınız. Bu gibi konularda biraz daha abartılı, karışık gündemler var. Dediğim gibi özellikle Aralık ayının ilk haftası. Biraz yorucu geçebilir. Her birimiz için farklı farklı olanlarda yaşanacak tabii ki. 7 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Akabinde 8 Aralık tarihinde ise İkizler Burcu'nun 15 derecesinde bir dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Şöyle bir bakacak olursak 15-16 derecede meydana gelecek. Ee, burada e, bu Dolunay'ın özellikle Marsa tam kavuşumda olduğunu görüyoruz. Sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Ee, aynı zamanda e, dördüncü evdeki Neptün'e de bir kare görünümü var ve e, MC noktanızla yani e, bu noktada özellikle e, beşinci evinizde de bir kare görünümü meydana gelecek. İkinci ev, sekizinci ev, beşinci ev, onbirinci ev daha çok parasal konular gündemde. Gerçekten harcamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Duygusal harcamalar, tüketimler veya kendinizi alışverişle o, o alışverişle bir şekilde oyalama davranışı sergilemek sizi ciddi anlamda zorlayabilir. Geçmişte bu tarz hamleleriniz oldu olduysa bununla ilintili de olabilir. Bir kazanç tamamen kapanabilir. Bir işten çıkabilirsiniz, yeni bir işe girmeye başlayabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Daha farklı bir hayat standart, standartına geçmeniz gerekebilir. Yani bir şekilde hayat standartınızı da etkileyecek gelişmeler olabilir. Bir yerden toplu bir para gelebilir ama dediğim gibi bunu idare, idareli bir şekilde kullanmanız da gerekebilir. Özellikle harcama davranışlarınızı bu ay e, doğru bir şekilde üretebilmeniz gerekiyor. Genel aslında mesaj bu şekilde ilerlemekte. Evet, devam ettiğimizde... E, 9 Aralık tarihinde Venüs Jüpiter karemiz yine benzer alanlarda artık uzun zamandır toksik bir ilişki içerisindeyseniz uzun zamandır sıkıntılı bir dostluğu sürdürmeye çalışıyorsanız, parasal konularla ilgili sorumluluk almaktan kaçıyorsanız ve bununla alakalı fırsatları e, gözden kaçırıyorsanız artık bunları daha da e, Gözünüze sokacak bir etkileşim aslında Venüs Jüpiter etkileşimi yani benim sevgi anlayışım nedir, benim para kazanma anlayışım nedir, benim harcama alışkanlığım nedir, benim dostluk anlayışım nedir, bunları daha da sorgulamanızı sağlayacak özellikle 29 derecede enerjik bir derecede olduğu için bir şeyleri tamamlamanız gerekiyor, kapatmanız gerekiyor arkadaşlar oradaki o enerji bitmiş ve artık yolunuza devam edebilmeniz üzerinizdeki yükleri atabilmeniz gerekiyor. Bu enerjiyi tabii ki her biriniz farklı alanlarda deneyimleyeceksiniz ama iki iyicinin bu sert etkileşimde hani o kadar da tatlı şeylerin olmadığını veya aşırı rahatlığın, aşırı imserliğin bir şekilde size negatif bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Yani zihinsel anlamda bakış açınızı biraz daha güncellemeniz gerekecek paraya, aşka veya dostluğa dair. <gülüyor> 10 Aralık'ta Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Gündemimiz biraz daha 8. evden 9. eve kayıyor. Bu nispeten daha iyidir. Çünkü hem Oğlak Burcu sizin dost burcunuz hem de 9. ev biraz daha rahat evlerden birisidir. Biraz daha manevi konulara yöneleceğiniz, kendinizi geliştirmeye yöneleceğiniz, varsa imkanınız seyahatlere çıkacağınız süreçleri tetiklemektedir. Devam ettiğimizde 14 Aralık tarihinde Güneş Neptün karesi. Dikkat çekmekte. Burada e, tabi Güneş Neptün karesi ile beraber yine 8. ev ve 11. ev noktasında özellikle babayla alakalı eşle alakalı destek beklediğiniz alanlar varsa e, bunlarla ilgili ufak bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Yani aslında temel moddomuz bu ay e, kimden neyi ne kadar beklediğimizle ilgili ve aslında kimseden bir şeyin... E, Beklenmemesi gerektiğini de gösteriyor. Kendi başımızda da bir şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Bilhassa ikizler dolunayıyla bununla yüzleşmiş olmanız gerekiyor. Yani e, hayat standartlarınızı koruması adına bir kahraman seçmek gerekmiyor. E, belki evet çok zorlandınız ve bir takım insanlar size bazı vaatlerde bulundu ama e, buna ihtiyacınız olmadığını aslında fark etmelisiniz bu ay. Temel mesaj bu şekilde ilerliyor. Evet, 18 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni var. Güzel bir üçgen. Sürpriz haberleri tetikleyecektir burcunuzda ve 9. evde. Yani farklı bir şehre taşınma imkanı, yeni bir eğitim imkanı, hukuksal ve yargısal bir gündeminiz varsa sürpriz bir şekilde sizi mutlu edecek bir haber veya yeni tanışacağınız bir insanın sizin bakış açınızı, vizyonunuzu genişletmesi gibi gelişmeler de bu etkiyle mümkün gözüküyor. Ve 20 Aralık tarihine geldiğimizde... Önümüzdeki bir yıl daha ziyadesiyle altı ay boyunca yoğun bir şekilde etkili olacak. Jüpiter koç transiti başlıyor arkadaşlar. Aslında Mayıs ayında biz bu transiti yaşadık. Birkaç derece kadar bu etkileşime vakıf olduk. Ancak tabii ki akabinde retro harekete başladı. Sonrasında balık burcuna geriledi ve tekrar koç burcuna artık. Her yıl olduğu gibi e, seyrine başlayacak artık Balık Burcu'ndaki seyirler, seyir defteri kapandı arkadaşlar. Yani Aralık ayının ilk haftası son şanslar diyebiliriz. E, burada tabii Jüpiter'in 12. ayınıza gelmesi özellikle... İlahi anlamda korunacağınız bir sürece işaret ediyor arkadaşlar. Bir şekilde e, yeri geldiğinde cesaret göstereceğiniz, kendinizi yeniden yapılandıracağınız, savaşçı ruhunuzu ön plana çıkaracağınız ve bir iyileşme sürecine gireceğinizi ifade ediyor. Rüyalarınız, sezgileriniz çok aktif olabilir arkadaşlar bu dönemde özellikle ve sıkıntılı durumlardan bir şekilde son anda kurtulabilirsiniz. Tabii ki sert açılarda bazen algılar karışabilir, uyku problemleri yaşanabilir, sağlık sorunları yaşanabilir ama şifalanmaya niyet ettiğiniz zaman biraz daha derine özünüze dönmeye niyet ettiğiniz zaman çok faydalı bir süreç yaşayacağınızı söyleyebilirim. Daha soyut alanda yaşayacaksınız Jüpiter'in şanslı etkileşimlerini. 22 Aralık tarihine geldiğimizde ise Güneş'in Oğlak Burcu transiti başlıyor. Biraz rahatlıyorsunuz. 8. ev konuları yorucudur arkadaşlar. Gezmek, tozmak, yeni insanlarla tanışmak, kendinizi geliştirmek, yeni videoları izlemek, yeni kitaplar okumak gibi, kendinize yeni hobiler edinmek gibi etkileşimlere açık olacağınız bir süreç. ve 23 Aralık tarihinde ise Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. 1 derece Oğlak Burcu'nda meydana geliyor. Şimdi... Bu baktığım zaman özellikle herkes için MC noktasında kavuşan bir yeni ay olduğundan kritik bir karar sürecini işaret etmekte. Sizin de 9. evinizde etkili olacak ve aynı zamanda Jüpiter'le de bir kayası var. Biraz sert de bir yeni ay esasında. Burada 11. eve yapılan kare görünüm 9. evle beraber ilişkilendirildiğinde örneğin, Yeni bir eğitime başlamak istiyorsunuz, farklı bir ülkeye veya şehre taşınmak istiyorsunuz ama yeterli bütçeniz olmayabilir. Yeni bir arkadaşlık, dostluk kurabilirsiniz. Bu kişi gerçekten sizin ufkunuzu çok genişletebilir ama öğrendiğiniz bilgileri hazmedemeyebilirsiniz. Size biraz fazla gelebilir. Bununla beraber bir yurt dışı gündemi ihtimali oldukça muhtemel özellikle bu yeni ile beraber ve artık hayatınızı hangi rotada ilerletmeniz gerekiyor? Geçtiğimiz yıl ciddi anlamda ilişki sınavları verdiniz. Yani yeni bir yol, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon kazanmanız gerekiyor. İşte bunu biraz daha zorlayarak, biraz daha o konfor alanından çıkarak fark etmenizi sağlayacak bir yeni ay ve ondan sonra artık ne istediğinize karar vereceksiniz ve o rotada ilerleyişinize başlayacaksınız. Bu aslında bir hazırlık süreci. Yani Ocak ayına Şubat ayına bir hazırlık süreci. O dönemde daha radikal kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Olak Burcu'nda sizin 9. evinizde. Burada yeni şeyler öğrendiniz, keşfettiniz, kendinizle alakalı bazı konuları fark ettiniz. Belki bir insan vesile oldu, belki bir eğitim vesile oldu, bilemiyorum. Bunları... Yeniden özümsemek ve aslında çek etmek zamanı bu retro süreci. Ve farkındaysanız yeni yıla retrolarla giriyoruz. Yani Mars retro pozisyonda, Merkür retro pozisyonda aslında Ocak ayı tam bir böyle gözden geçirme ayı olacak. Yani 2022'de ne yaşadık, ne oldu, şimdi ne yapmamız gerekiyor gibi bir değerlendirme ayı olacak. Tam anlamıyla Ocak ayında yeni yıla girmiş sayılmayız yani. Bir geçiş ayı olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu alanda özellikle hani biraz daha yeni yere taşınmak, yeni eğitim almak, radikal kararlar vermek, şehir değişikliğine gitmek gibi temalardan uzak durmakta fayda var ama öncesinde yani Aralık ayının başı, başlangıcında yaşanan süreçleri değerlendirmek adına da çok keyifli. Zaten daha ziyade bu etkiyi Ocak ayında yaşayacaksınız sevgili boğa burçları. Evet ayın genel görünümü bu şekilde. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir, özellikle bereketli bir ay olur sizler için e, gibi gözüküyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özellikle yeni video fikirleri için veya dediğim gibi bir durum değerlendirmesi için yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. 2022'de yaşadıklarınızı bilhassa boğa burçlarından almak istiyorum. Çünkü Kuzey Ay düğümü burcunuzdaydı. E, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepsine e, cevap vermeye çalışacağım. Onunla beraber danışmanlık ve iletişim için bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından veya opikusastroloji@gmail.com adresinden ulaşabilirler. Güzel bir ay olsun. Şimdiden mutlu seneler diliyorum. Hoşça kalın.